İngilizlerin devleti mi savaş çıkartıyor sizce? Ee, güzel yüzüm dünya. Tabii böyle başıboş değil. Ya adamlar ülkeler durup durup savaş falan çıkarıyor. Tabii organize bir hareket var. Orta bölünmesi de planlı olmuştur. İngilizlerin devleti kitabıma internetten bakın ve detayları öğrenin. Çok hayati bu. Yani İngilizlerin devletini bilmeyen hiçbir şey bilmiyor demektir. Yani dünyadaki en vahim konu İngiliz derin devletidir. Bak dünyada halen en vahim, en tehlikeli konu İngiliz derin devleti. Yani PKK falan onların çocukları, Daesh, FETÖ, İngiliz derin devleti devletinin çocukları da bak bunlar. İngiliz derin devletinin çocukları, Daesh, FETÖ, şu bu, PKK ve dünyanın her tarafında bunlar yüzlercedir. Yakup Bey teşekkür ederim. İngilizlerin devletini öğrenmeyen bir insan hiçbir şey bilmiyordur. Hiçbir mücadeleyi yapamaz. Hiçbir mücadelenin neden olduğunu da anlayamaz. Ne PKK'yı anlayabilir, ne DAEŞ'i anlayabilir. Ne Ortadoğu'nun Doğu'nun paramparça olmasını, ne i̇ran Suriye'nin parçalanmasını. Perdenin arkasını göstertiyoruz. Perdenin arkasını. Katili tanıtıyoruz. Katili kimse bilmiyor. Katil İngilizlerin devletidir. Bakın, beş cilt kitap hazırlıyorum ya ve binlerce belge sunuyorum. Yani on belgeyle biter bu iş. On belgeyle. Ben binlerce belge sunuyorum. Beş cilt. Şimdi iki kanat var. Doğru bilgiye ulaşmak isteyen zaten kitap da veriyoruz. CD'lerimiz de var. Onlara yönlendiriyoruz veyahut internete girip ücretsiz bütün kitapları indirebilirler. Oradan her şeyi istifade edebilirler. Ama bu faaliyeti durdurun diyenlerin konumu ayrı. Darwinizmi anlatmayı durdurun diyenlerin faaliyeti ayrı. Bunlar bize doğrudan gelip arkadaş Darwinizmi durdurun demiyorlar. Yani e, Bunu şöyle yapıyorlar. Bunlar çeteler, Bunlar işte aklınıza gelen her türlü suçu işler. işliyorlar. Aman bunları dinlemeyin, bunların anlattıkları yalandır, aslı yoktur, gayri bilimseldir. Dünyada bilinen bütün suçları da işledikleri için e, zaten yazdıkları da muteber değildir tarzında psikolojik savaşla karşılık veriyorlar şu an. Bunların etkilenenler oluyor, az sayıda da olsa oluyor. Ama etkilenmeyenler tabii gerçekleri öğrenmeye devam ediyorlar. Ama yani dalinizme savunan adam karşına geçip e, sen ne olursun bunu durdur demez gayri nizami harp yapar. psikolojik savaş yapar. Yani bu iftira eder, hakaret eder, e, komplo yapar, oyun oynar, tuzak kurar.